Facia Üçlü YouTube kanalı, klasik bir YouTube kanalı olmanın da ötesinde kısa sürede başarı yakalayarak bu başarılarını sinemaya taşıyarak, büyük bir başarıya imza atan YouTuberler arasında yer almayı başarmışlardır. Çekmiş oldukları başarılı ve özgün videolarıyla kendilerinden söz ettirmeyi başaran Muhteşem Üçlü, YouTube kanallarının ismi olan Facia Üçlü ismiyle bir sinema filmi çekerek ilk televizyon ve sinema deneyimini de yaşamış oldular. Facia Üçlü Kimdir ve YouTube kanalı hakkında başlıklı bu videomuzda, bu muhteşem üçlünün YouTube kanalları ve sinema filmleri hakkında farklı detaylara değindik. Facia Üçlü isimleri, Facia Üçlü YouTube kanalı fenomenlerinin isimleri şunlardır. Emre Gül Mami Yemen Sefa Kındır Facia Üçlü filminde oynayan oyuncuların isimleri ise şu şekildedir. Sefa Kındır, Mamiyemen, Emre Gül, Deniz Oral, Nez Demir, Berna kaleler Yakup Yavru, Hülya Şen, Türker Bolat, Selçuk Büyük, Gizem Tan, Fırat Kaymak, Sefa Kındır Kimdir? Facia Üçlü kanalının YouTuber'larından birisi olan Sefak'ındır. 1993 yılında Osmaniye'de doğan ve aslen Adanalı olan isimlerden birisidir. İlk öğretimini Yavuz Selim İlköğretiminde tamamlayan Sefak'ındır. Lise eğitimini ise 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Halen Facia Üçlü kanalında YouTube videoları çekmekle birlikte Facia Üçlü sinema filminde de başrol oynamıştır. Facia Üçlü Full İzle YouTube. Facia Üçlü sinema filmini YouTube kanalları üzerinden kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Kendi kanalı dışında farklı onlarca kanalda ve internet sitesinde filmin full versiyonları yayınlanmıştır. Facia Üçlü Sinan kimdir? Sinan da yine hem YouTube kanalında hem de filmde aktif rol alan isimlerden birisidir. Sinan Poyraz, ekip arkadaşları gibi Adanalı bir isimdir.